Selam gençler nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ee, bugünkü videomda Türkiye'de yapılmamış olan Türkiye'de ilk olarak bir challenge başlatıyorum ee, PUBG Mobile'le crossbow challenge arkadaşımın da elinde gördüğünüz gibi crossbow challenge yapacağız duo gireceğiz herhangi bir haritasında ee, kill challenge yapacağım bakalım ne kaç kill alacağım ee, hep beraber görelim evet kanka hadi hazır çek tamam başlıyorum ready let's go Evet nereye inelim kanka? Pochinki, Lipopka olur. O zaman sen beni bir takip et ben seni bir uçurayım. Zaten işte. istedim ben takip edeyim misin tamam mı? Alalım. Yok ben bilerek geç şeyden aldım biraz ileriden aldım ki süzülerek indiğim zaman tam ederim diye Ama dümdüz inebiliyordun ki <gülüyor> gene kaymış oluyor zaman kaybetmiş oluyor buradan dümdüz indiğimiz zaman daha hızlı yooo ben ya. geldim oğlum ya oğlum Fortnite'tan bir. ama öyle... aynı yerden geçiyordu böyle üstünden geçiyordu bastım indim e şeylere mi inelim aynen şu şeylere inelim eee ön ikili benim bunların birinde çok güzel eee çıkıyor benim olsun kesin durum bunların birinden çok güzel loot çıkıyor Diğerlerinden kötü çıkıyo benden bak MK buldum Okey Kırkçede buldum MK kırkçede İkinci seviye çanta var burda pompalı var başka bir şey yok Aynı istendi Haa iyi olan bana kalmış Tamam çeksin Ben 16 yaladırsın Crossbow bulamadın mı? Yok kan. Yaman altı Yok yok crossbow. Şimdi mesaj. Ele yumruk ve crossbow. Anne mekâr mı var? Yı. İfiksene bir de el bombası alayım da. Ah tamam. Aa, el bombası oynuyor, mı gördüm hmm. Düş, düş düşme de. O yeni yeni çıkan şey yeni gel aha cross bomba buldum. Bunda var bu şey takabiliyor takabiliyormuşuz. Tamam x. lazer bulursan haber ver. Lazer x a 2x vardı ama aynen nereye atmıştım bana onu? Şuraya atmıştım. Bulursam seni sanırım. Tamam şey e, bir 4x, 6x, 8x. Var Yok mıyım? kanka onları takamıyorsun. Kaç takabiliyorsun maksimum? 4 karede. Tamam. şey 6 olabilir. A, 6 istayıp 8X, 8x aynen 8 takamayız. 6, oy, oy. Ok bulursan haber ver ok lazım. 4x ki bu tamam kessen bir yer daha kessen ya bak almak istemiyorum hadi şunları 7.62 alayım mı senin için? Lazer istiyorsan alayım sana. Lazer iyi olur. 7.62 olur bana? 7.62 dedim pardon 5.56 buldum ben. Ama ben ok bulamadım ya. O kadar çok kitin var ki sana anlatamam. 8 tane kitin var kaç tane istersin? 2 tane alırım ya. Tamam yoo 4 tane atayım ya yarıya. Yani yarı toplamayacaksın ya. Şey yani... 5.56 atabilirim. Lazer, yani e, lazer a, biriktirmene gerek kalmadı, lazer bende var. Kanka, sana şey lazım mı? Ne? Her tane crossbow okumu? 10 ee, tane var, sen bana ok, bu, ok bul, ok buluyorum ya zaten. Ok çıkmıyor mu? Zabı çıkmıyor mu? Zabı çıkmıyor mu? Rob'un çok az lan Nurhan istemesem o kadar çok çıkarken tamam hayır istemesem harbiden çok çıkar evet 9 tane kitim oldu neredesin gel 3x tamam 3x takabiliyorum 4 atabilirim. 4 at 4 tut o zaman 3x vereyim o da 3x kalsın diğerinde 3x attım yere Ay 4x attım Ay yanlış şey yapıyorum tamam attım 4x'ye 3x aldım oğlum 2x yeter bana 3x yemiyorum ben tamam o zaman lazer atıyorum oğlum 4 varmış bu sözü yalnız benim çantam hala birini sayıyor. Oho bir sürü çanta gördüm ben. Kanka ne buldum? Karı bakmıştır. Evet. Kullanacağım mı? Bir, bir sürü de 7.62 buldum atabilirim. Yani 7.62 var ya. Biri kar biri şey yapayım. 4x'i o zaman buna takayım 3x öbürüne kullanayım aynen. Kar buldum lan. Kullanacağım mı? Fark etmez de iş verebilirim istersen. İkisinde yanaklık de... ya yanaklık mı olur. Tamam. Ee, burada var aslında. İkinci katını alırsın. Tamam. Sen alt kattaki enerji içeceklerini tamam. almamışsın. Evet. Araba Crossbow Araba mı Havrelat Havrelat Araba tam burada Ah gördüm, tamam ee, Kara vereyim o zaman gel bana buraya gel kara vereyim sana Gece Biraz aptalı takabiliyoruz lan bu nasıl bir şey? Anlamadım. Ses var. Ses yok. Ses var. Ha akşamdayım ses. Akşamdaki ses nerede? Bir. O bu bir oho. kanka burada kar şeyi var artı yelek falan var. Crossbow bu Crossbow vuruş bir. Ok arcadık da şimdi ok bulamayacağız çıldıracağım. Ne yapacağız? Her gidimiz eve baksın. Buraya adam, şey adam bir bulmamız lazım. Kaç dört tane kit yeter bana. Daha fazla almayın. Arkadaş, alman lazım. İkinci seviye kas lazım sabar burada. karbaşı var burada karbaşı alev gizleyicisi abi aldım senin için bırakayım mı neyse al tamam. 7.62 lazım anasını bol bol 7.62 ben sana verdim şey e, evin üst katında vardı yiyeceğim alacağım şimdi 7.62 oldum e, <gülüyor> e diğerini adamın mutluğunda vardı tamam, ben ya evde çimenler var ya Allah aşkına o kadar güncelleme getiriyorsunuz şunu bir kaldıralım ya, yalnız, al, yalnız alan geliyor bizim 4000 metremiz var araç nerede 4 bin diyorum, o metremiz. bir şey ifade etmez kanka deriz artık <gülüyor> evet ben girebileceğim ben mutladım abi girebildiğim yere Şimdi araç neredeydi araç şurada bir yerdeydi Tam, ee, uçak atabilirsin artık hocam. Tamam. buluştum. Ha, tamam arabayı da buldum kanka. Şey de geliyor. Oh mis. Tamam, devre. Alta geldim, zıpla istersen hop. 6x geliyor mu? 6x yok be. Crossbow. Ay çok özür dilerim crossbow kullanıyorum o yüzden altı ikisinin aynı okay. Bu arada ben en yakın zamanda kardoklarını sizi bırakacağım Niye? Oyun sunu hiçbir işe aramıyor Herkes üstelik kasutlandı ya Aga be Fiyu. Sağlıklayacağız mı? Buradan nereye gidelim? Sağ gidelim mi ya? Şşş, i̇lk önce şuraya gidelim be. Tamam. bak ilk önce buraya gidelim Olyan'a ne oldu? Yok benim attığım yer farklı Önümüzü kim bilir gidebilir miyiz değil Ulan buraya bakalım Ama şeyimiz yok şeyimiz Kiliseye girelim girelim girelim girelim sağa girelim Ya boşver bekle Benim dediğim yere gidelim be. Ha burası galiba Yok burası değil Burada uçmak ister misin? Gel çatıya uçalım Tamam Çıkamayacaksın Allah Allah sana Araba kaldı Aga bepşi Araba kal. Anam anam ala ala ala. Tamam araba dimdik oldu. Ben fırtına motoru yendim. Patlayacağı zaman duman çıkar. Bir keresinde motosikletle ya, giderken. O olabilir evet. Evet. Şu... Ondan indim ben. Araba bakalım şunlara bakalım. İşler. Sen atla burada ben An bu neydi şimdi? Buraya rotlamışlar. Araba mı araba tabii var mı? Adam adam var. nerede? Ölüme de. Adam nerede? Neredeydi ki? An sal da bizi doğru tuttu. Bak görüyor musun bak 200 200. Tam 200. Arda ilerle görürsün. Aa burada bir yerde Göremiyorum. Neyse alan. Alan bizde. Crossbow bulamadım ben hala. Ay Hennet var alan var. Alan girdi lan. Gözümün önünde alan girdi. Neyse. O şeylere baktım ben önündeki. Şey var mı orada? Bir şey var mı önemli? Yok kanka var orada. Tamam, şuraya bakayım. Tamam burası da çöp. Tamam burası bitti. Araçla seni alıyorum. Ondan sonra karaya gidiyoruz hadi. Helal Hasan Hasan'a çağırdım. Hasan da çağıralım. Hasan hasansız olmaz zaten. Abi mi? Her şeye girdim ben anam. Anam anam anam anam. Ya, sağlar, ben Hayır ben senin motor sürüşünü gördüm. Olmaz bir daha. Eee yok Yas sağlar, şey şu <gülüyor> kısımlarına gidelim. Direk seyfi e Şurası e sayılıyor mu? Galiba sayılıyor aynen. Yalnız adam var Tamam abi. Buradan rootlayalım. Sol benim. Yani sağ senin. Hatırladım. Şuraya bakayım. Crossbow var mı? Ben de enerji çiğe fazla kazanıyorum. Enerji çiğe bende çok üç 3 tane var. Atabilirim. Aldım. 2 tane atarım. O da buraya girmişler, haberin mi Ben yan tarafa gittim. Girseler ne yazar? Benimkine girmemişler de. Girseler ne yazar? Adamlar o ok kalacak hali yok. Ondan değil. Fazla ayrılma demeye çekiyoruz. Hı. Hmm. Tamam. Kaç metre var? Bir kaç bakayım. 80 metre var. tam sıkıntı değil. Girseler var. Mesela... Kanka ben de crossbow'la challenge. Kanka istersen yanına bir tane al. Crossbow bulmak için. Bir silah <Gülüyor> var ki kanka ikisinde de crossbow'um var. Ben evet, ok. Levye... Anam atlamaydı okay. mıydı? Neyse çok da önemli. Şuraya baktık ben şu, burada araç... Aa burada 3 arac... tekerlekli motor var. Şey istersen... Aa ka kar başa ben sana unuttum. Ben aldım aldım. O zaman atıyorum ben. bugün kanka? Tam yere attım ben. Bombalar ee, buldum Kara. Çok iyi. İkinci seviye şeyim var. E, çantam. Bir kekten görürsen ben haberdarım. Bir kek falan. Tamam. Baş ee, bombası şey aslında bol bol bomba topluyorsun. El bombası topladım zaten. Ama gö gör gördüğümü aldım. İki tane gördüm ikisini de aldım. flash bombası, siss bombası. Tamam flaşı da buldum aldım. Flaş geçirilmişti bu orda ya. Yok la. Ciddi misin? Ha güçlü de olmam. Güçlü olsa ne fayda. O sırada adam map'e bakıp pusuyor. Kanka 8 saniye falan kör olursun. Ne? Az önce şur, ay kanka az önce şurada yaşadığım bir bug'ı görmen lazım. Merdivenden çıkarken sanki bir şeyin üstünden böyle tırmanarak geçermiş gibi oldu. Menderesli'den. Compensator var. Ne? Normal compensator. Anla var ya. Oh. Crossbow challenge. Ah bomba buldum. Ben bittim galiba. Tamam bittim. Vallahi şey. gözlemle bilim kadarıyla genelde çatılarda oluyor. Ha hmm. da. Tamam. Yani istersen sık ama. Değil. Nerede? Vallahi hemen sonda mı geliyorum. Ha gördüm. Yanına geliyorum. Aha. Birisi düşmüş burada. Burada birisi düşmüş ben onu... Aha bir ses geliyor. Kanka 340 adam koşuyor. 340 tamam ben şurada geldim. Yalnız benim yanıma gelebilirsin. Ben burada yerde sürüneni, sürüneni öldürüyorum. Hop öldü kendisi zaten. Tamam senin yanın neresi? Buna lan. hapishaneye geldim. Hop. Orada bir adam gidiyor da benim olsun. Düştü aldı. Şeyt Burada bayağı bir kurşun sıktılar ama haberin olsun. Tamam tak. Tamam. Smoke atmışsın lan. Nereye? Gördüm ki. Gördüm gördüm gördüm. Oh kaçtı. Kaç kaç kaç. Geri dön. Geri dön. Doğrudan açısına geç. Düştü bir. Arka tarafta. Gördüm. Vurdum bir. El bomba var atıyorum. Ö Öldürdüm. Raşlıyorum. Raşlama raşlama el bomba attım. Patlamadı. Ölmüşler. Ölmüş lan. Vurmuşum adamı. El bombası attım patlamadı. İki tane elbise attım. Patladı mı? Bende neye gözükmedi? 8x var. Aldım. Aldım ben bir tane. Tamam. 8x, 6x var bende. 6x'te takabilirim. Ben bir cam basayım şurada. Tamam. 4x iğrenç olmuş bu arada ya İğrenç görünüyor. Klasik 4x kanka ben bir şey fark etmedim Yok lan, çizgiyi de çizgiyi de çizgiyi Silahtan silahı değişiyor 4x Şöyle bir üste bakayım şöyle böyle temiz gibi duruyor Tamam içeri geçersen oradan tak diye Ben bilgisayar kastması çok güzel şeyler yapıcam da Çok bizi kasıyor Format attırmam lazım Aa sol tarafa havai fişek attılar sol tarafta Gidelim istersen Nerede? Sol tarafta 230 Ah gördüm Çok yaklaşmadı kanka dur burda burda dur Burdan göremeyiz mi? Adam buraya attı buraya ya adamı gördüm koşuyordu Tepeye çıkalım Abi şu 215 dakika 210'lık şeyde çık. Yani buraya burada çık mı? buraya çık buraya çık aynen buraya çık. Hop buraya çık in. Uçak zaten geliyor şuradan hop. Bakalım kesebiliyor muyuz burada? Ne evet, yapar? Şurada adam var mı galiba? Yok. Aa, gördüm. Nerede? Köprünün önde. Köprüm köprü nerede lan? Heh, gördüm ben de. Düz durmuyor. Dur be düz dur denize atladı. Drop nereye attı? Dropu nereye attı? Bakayım. At attı şey 295'e. 96 yalnız. O adam öldürülmüş. Ayağa yakın. Adamlar da göremiyorum ben. Sen sol baksana. Aha, araba araba araba araba. Ana manama, of çok pis yedim kanka gel. Adam bir sprey attı bana. 145. Çok pis sprey yedim. Adamlar bize geliyor. Geldi. Dön, dön, dön, dön, dön. Ama okudum tuzunu. Ben yine düştüm. Arkamdan sıktı, arkamdan sıktı, arkamdan sıktı, arkamdan sıktı. Arkamdan sıktı, arkamdan sıktı. Smokat ağırını sikiyim. Ölmeyim, ölmeyim, ölmeyim. Kaldır beni canım az kanka. Ölüyorum, ölüyorum. Dur, orası olmaz. Kaldır, kaldır, kaldır. Efe, ne yapıyorsun oğlum? Mal mısın ya? Kaldır, kaldır diyorum, zıplayarak geliyorsun. Kanka. Kanka! Hatta ne kankası? De... Hata bende falan değil kanka. İki taraflıymış adam. Hem arkanızdan hem, hem önümüzden. Ben ben buradan kalkacağım seni. Orası neresi? Çürün erken Burası, görebilir miyim? Sen aşağı indin. Adam arkamdan sıkıyor. Sprey atmaya çalışıyorum. Arkadaşlar özür dilerim. Yılan taklidi yapmaya çalışıyorum. Kardeşim, yılan yap kendini. <gülüyor> Neyse öldük. gençler bu videolukta bu kadardı. Evet, arkadaşlar Oo, tamam. öldü. 6'ncı olduk. Hayırlısı. Kaç kill aldım? 2'ler aldım. Olsun. Ben ben 4 aldım. Am. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, açıklama kısmındanteki e, linkten de Twitch hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.